Bugün bu videoya bir türlü giremedik. Sabahtan buluştuk, kahvelerimizi yaptık. Dedim ki bugün dedim kediler ve köpeklerle ilgili, ve işte hayvan hakları ile ilgili bir video çekeceğiz arkadaşlarım. Biz yaklaşık 40 dakikada kedileri, 40 dakikada köpekleri konuşuyoruz. Onlardan konuşmaya bayılıyoruz. Çok sosyal canlılar, hayatımızın içindeler. Fobisi olanları dışında tutarsak. Aslında hayatımıza neşe veriyorlar. Kedilerle, köpeklerle vakit geçirmek daha fazla oksitosin hormonu salgılamamıza sebep oluyor gibi bir sürü bilgiyi bulabileceğiniz ve biraz da yılların tartışmasına aslında alan açtığımız bir konuya hoş geldiniz. Kedi mi? Köpek mi? Hadi tarafını seç. Ben Doktor Tuğba Aydın Öztürk. Manchester Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde araştırmacıyım. Açık beyin, sıbam. Nereden biliyorsun programında? Bugün çok eğlenceli bir içeriğimiz var. Hadi detaylara bakalım. Araştırma Köpeklerin yaklaşık bundan 12 ila 13 bin yıl öncesinde evcilleştirilmeye başlandığını söylüyor. Hatta aslında insanlığın ilk evcilleştirdiği hayvan köpek. Yani köpeklerle dostluğumuz gerçekten binlerce binlerce yıl öncesine gidiyor. Kedilerle bir nevi daha yakın bu geçmişimiz 4000 ila 5000 yıl arasında olduğu söyleniyor. Araştırma yapan kişilerin söylediklerine göre de. Aslında bizler köpekleri evcilleştirdik ama kediler kendi kendilerinde evcilleşmeye karar verdiler. Baktılar ki insanlar istediklerini yapabiliyorlar. Biliyorsunuz kedilerle insanlar arasında böyle bir enteresan bir ilişki var. Kediler kimleri sever sorusunun yanıtı. Manipüle edebildiği insanları sevmeleri. Şimdi bir kediyle beraber yaşayan birisi olarak bunu her gün her gün neredeyse sabahtan akşama da gözlemleme şansı olduğu için bu konuya böyle bir yerden de giriş yapmış olalım. İstanbul biliyorsunuz aslında kedileri çok meşhur. Türkiye ile ilgili çekilen çok fazla belgesel var. Özellikle İstanbul'un bir kedi şehri olduğu hatta size ismini söyleyeyim. Wall Street Journal'da en İstanbul'da cats are king yani İstanbul'da kral olan kediler mi? Kediler kral mı? gibi bir e, yayın yapmışlardı. BBC aynı şekilde, New York Times aynı şekilde gelip belgeseller çektiler ve Türk insanının sadece kedilerle ilgili değil bu arada, köpeklere, kuşlara ve farklı hayvan türlerine karşı çok barışçıl olduğunu söylediler. E, bunu dünyanın farklı yerlerinde yaşadığım için ve çokça başka milletlerden öğrenciyle karşılaşma şansım olduğu için de söyleyeceğim. E, genelde Özellikle İstanbul'da ilk kez gelenlerin en çok şaşırdığı konulardan bir tanesi ne kadar çok hayvanları seviyorsunuz. Ne çok kedi var. Hayatınızın ne kadar ortasındalar sözcüğü. Tabi e, tabii bu biraz işin güzel tarafı, biraz böyle görünen madalyonun bir tarafı. Ve bir yandan da hayvan hakları yasası ile ilgili aslında sınıfta kaldığımız konular var. Bu konuda hayvanseverler hala buradaki o yasaları yeterli bulmuyorlar. Birazdan o konun biraz daha içeriğine dalacağız ama onun öncesinde bugün sizlere iki tane farklı araştırma ile geldim. Bir tanesi Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan araştırma, birisi de Texas Üniversitesi'nde. Bu kişiler, bu araştırma ekipleri çok aslında hepimizin gündelik hayatta sorduğu soruyu sormuşlar insanlara. Kedi insanı mısın? Köpek insanı mısın? Bunu neye göre belirliyorsunuz? Yani kediyle yaşayan insanlar nasıl? Köpekle yaşayan insanların karakterleri ile ilgili bize bir ipucu verilebilir mi? Bu araştırmalara hadi bakalım. Sonrasında da hayvan hakları ile ilgili söyleyeceğimiz birkaç sözcüğümüz var. Evet, bahsettiğimiz gibi Kaliforniya Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde yapılan bir araştırma var. Araştırmacının ismi bakın ne enteresan meslekler var hayatta. Hayvan davranış uzmanı. Yani aslında biraz bir hayvan psikoloğu gibi de. Bu arada tartışmalı konulardır bunlar. Ne zaman biz böyle hayvan hakları ile ilgili çıksak bir yerlerde bir şeyler konuşmaya başlasak illaki birileri de der ki ya da insan hakları. Ya insanlar birbirini katlediyor bir şey olmuyor. İnsanlara yeterince ceza verilmiyor. E, maalesef sosyal konularla ilgili yaşadığımız ülkede çok kolay bir şekilde konu ne olursa olsun bu konuları politize edebildiğimizi görebiliyoruz. Yani hayvan haklarını savunan herhangi bir kişinin argümanı insanlar kar olsun, insanların hayatların önemli değil ve onların hakları önemli değil demek istemez. Bizler aslında 10 milyonun üzerinde canlı türü beraber yaşıyoruz. Yani bunlar bilinen türler bu arada. Çok daha fazlası olduğunu tahmin ediyor biyologlar. Buna hayvanlar da dahil, doğada da dahil, bitkiler de dahil, ağaçlar, ormanlar da dahil. Biz bir homo sapiens sapiensiz. Yani bir şeyi öne çıkartırken diğerlerini azımsamıyoruz aslında. E, bu sebeple hayvan davranışı uzmanlığı gittikçe artan bir alan. Çünkü metropolleşen dünyamızda insanlar daha fazla yalnız yaşıyorlar. Özellikle özel gereksinimi olan çocuklarda daha farklı olan çocuklarda ve yaşlılarda, yalnız yaşayan yaşlılarda yapılan çokça deneyler araştırmalar var. Böyle bir hayatında bir hayvana yer açmak veya bir bitkiye yer açmak bu kişilerin aslında onlara daha fazla sorumluluk duygusu da yüklediği için hem bilişsel performanslarını arttırmada hem de dediğimiz gibi aslında ruhsal Yolculuklarını da onları eşlik etmiş oluyor. Bu yüzden bu tarz işlere baktığımızda bütüncül bir bakış açısıyla görürsek eğer sanki sosyoekonomik ve statüsel açıdan tepede bir yerde birilerinin yaptığı bir şey gibi görünmez. Çünkü yaşadığımız dünyada hepimiz birbirimize muhtaçız aslında. Birbirimizin Birbirimizi şifalandırma ve iyileştirme gücümüz var. Peki araştırmaya baktığımız zaman şimdi burada Delgado'nun ekibi şöyle bir şey yapıyor. Köpek sahibi insanlar bu sahibi kelimesi de biraz şey değil mi tartışmalı. Köpekle yaşayan, kediyle yaşayan diyelim madem. Burada da insanlar yanlış anlayabiliyorlar bunu çünkü. Bu kişilerle görüşmeler yapıyorlar. Bu görüşmelerin sonucunda köpeklerle yaşayan kişilerin daha açık, duygusal denge konusunda daha ileride bulunduğu, biraz daha dışa dönük olduğu, daha macera olduğu gibi Kişisel özellikler çıkıyor. Kedilerle yaşayanlarda ise biraz daha daha içe dönük karakter oldukları, biraz daha az enerji gerektiren işte kitap okumak, evde vakit geçirmek, daha domestik da uğraşlarla ilgilenmek gibi hobilere daha eğilimli oldukları ve e, uyumluluğa daha yatkın oldukları ortaya çıkmış. Bu arada tüm dünyada yapılan araştırmalar kadınların daha fazla kedilerle birlikte yaşadığını gösteriyor. Bizler zaten yaşadığımız şehirde, yaşadığımız ülkede ve onlarla bir aradayız. Son New York Times'ın bir araştırması vardı. 2020 yılı itibariyle İstanbul'da 130 bin köpek, 125 bin kedi olduğunu söylemişlerdi. Biz bunlar aramızda biraz tartıştık, daha fazladır gibi düşündük ama sonra da dedik yani bunlar çok sosyal canlılar olduğu için muhtemelen hep bizimle birlikteler ve çok göz önündeler. Bu sebeple biz rakamlarının daha da büyük olduğunu tahmin ediyoruz. Texas Üniversitesi'ndeki araştırmada Şimdi madde madde sayalım. Şu sonuçlar çıkmış. Köpek sahipleri rutinlere uymaktan daha çok keyif alıyorlar. Çünkü neticede bir hayatınızda bir köpek varsa onu günde en az bir ya da iki kez dışarı çıkarmalısınız. Belirli gereksinimleri var. Rutinler size göre ise daha köpek tarafında olabiliyorsunuz. Görebilince daha yüksek olduğunuz. Daha enerjik ve aktiviteleri dış, dış aktiviteler yani domestik alan değil de dışarıda vakit geçirmeyi daha çok sevdiklerini söylemişler. Kurallara daha bağlı olma eğilimindeler. Kedi sahipleri bambaşka karakter özellikleri gösterdiği ortaya çıkmış. Texas araştırmasına göre, Texas Üniversitesi'nin araştırmasına göre. Yalnız yaşamaktan daha çok keyif alıyormuş kedi sahipleri. Bağımsızlıklarına daha düşkün olma eğilimindelermiş köpek sahiplerine göre. Yeni planlara daha ılımlı yaklaşabiliyorlarmış. Çünkü kedi biraz daha köpeğe göre evde daha çok uzun kendi başına vakit geçirdiği için kediyle birlikte yaşayan insanlar evlerinden bir süre uzaklaşmakla ilgili bir plan çıktığında bu konuda daha uyumlu davranabiliyorlarmış. Daha içe dönük oldukları ve biraz daha evhamlı bir karakter gerçekleştirdikleri. Ee, şimdi evhamının sebebi de ortaya çıktı. İşte kediyle yaşayışı. <gülüyor> Neden evhamlı? Bu arada hani bu tarz araştırmalar yapılıyor. Size orijinalini de söyleyeyim. Ee, Samuel Gosling'in Personalities of Self-Identified Dog People and Cat People. Yani işte karakter, kişilik karakterleriyle e, işte kedi insanımsın, köpek insanımsın arasındaki ilişkiyi bulmaya çalışan bilimsel çalışmalar. Bu tarz çalışmalar her sene onarcası yapılıyor. Çünkü çok merak duyulan konular bir yandan da. E, popüler bilimin böyle bir tarafı var. Popüler bilim gündelik hayatta sizin gözünüzün önündeki bir hadise. Nasıl mesela biz kahve ile ilgili de konuştuk, yemekle ilgili de konuştuk. İşte bugün şimdi her gün hayatımızın içinde olan kediler, köpekler ve canlılarla ilgili konuşuyoruz. Bu konular gerçekten ilgi çekici. Ama bir de şimdi... Sokak hayvanları deyince acaba biz hayvanlarımızı ne kadar koruyabiliyoruz? Bu konuda yasalarımız ne kadar e, mağdur edilen hayvanları koruyabiliyor? Fiziksel şiddete veya cinsel tacize uğrayan gerçekten eziyet edilmiş e, hayvanların e, bu duruma düşürülmesiyle ilgili insanlara ceza veriliyor mu, verilmiyor mu? E, bu kriterlere baktığımız zaman her ne kadar resim üzerinde Bizler hayvansever olduğumuzu söylesek de konuda hala biraz aslında emekleme döneminde olduğumuzu ve biraz sınıfta kaldığımızı görmek üzücü zannederim. Şimdi bir liste yayınlandı yakın zamanda. 2021'de Sweet Test tarafından Hayvan Hakları Endeksi. Ne demek bu? Yani ne kriterler ele alınmış? Bakalım. 67 tane ülkede yapılıyor bu araştırma. Hayvan duyarlılığı konusu, hayvanlara zulmü engelleyici yasalar var mı? Türk yasağı var mı o ülkede? Bunları engelleyici yasaların denetip denetlenmediği uluslararası hayvan refah beyannamesine destek ve kişi başına düşen et tüketimi. Tüm bu konuları ele aldıkları zaman, yani takdir ettiğiniz gibi aslında ilk sıralarda yine biraz Avrupa'daki ülkeler yer alıyor. Bu endeksi 67 ülke arasında Türkiye 44. sırada ve puanı bir hayli düşük. Şimdilerde biz aslında hayvan hakları, sokak hayvanları işte yasa tasarısı ile ilgili konuşuyoruz. Dediğim gibi birçok hayvansever dernek ve işte kuruluş bu yasaları yeterli bulmuyor. Yani bu konuda düşünmek gereken çok fazla şey var. Bu bütüncül bakış açısına sahip olmamız lazım. Bizler aslında atalarımızdan çok da farklı değiliz. Yani bu videolarda hep bunun altını çizmeye çalışıyorum. Bizden binlerce binlerce yıl önce yaşamış insanlar da bir hayvana ya da doğaya zarar verdiklerinde de kendileri ayıplanma veya toplumdan izole edilme, hakları haklarında kötü söz söylenme ile ilgili aslında bir ceza mekanizması işletmişlerdi. Ama bizler artık milyonlarca milyarlarca insan bir arada yaşadığımız için kim ne yapıyor bilmiyoruz. Bu sebeple o mekanizmayı işletemiyoruz. Yani gözümüzün önünde birisi köpeğe, kediye veya bir hayvana kötü davranmıyor belki. Bunların farkında olmadığımız için belki sineye çekiyoruz. Ee, ama bir an önce bu yasayla ilgili yapılması gerekenler var. Kedi mi köpek mi tartışması en son nasıl bitirelim? Benim de bir tane kedim var, Leyla. Belki böyle fotoğrafını falan bir yerlere koyarız. Hepsi çok tatlılar, çok masumlar. Hayatımızda olduklarında çok ciddi anlamda bize iyi geliyorlar. Biz de onlara iyi gelelim olur mu? Teşekkürler izlediğiniz için.